Selamlar arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Junkan, bugün de Rıdvan yanımda. Yine her zamanki gibi. <gülüyor> eee, Daha önce oynadığımız Space Junkist'e devam edeceğiz. Oyun gerçekten zevkli. Ancak bugün çok farklı bir <gülüyor> durumumuz var. Bugün kozlarımızı paylaşacağız şu <gülüyor> <gülüyor> <Dursun>. <gülüyor> O zaman... Son bir izleyenlerin yanına beklettiğim bir şey vardı. Oyunun içerisinde arkadaşlar böyle bir şey var. Oyunu kazandıkça lırtmak saçıyorsunuz bu şekilde. Her yani oyunda olduğu gibi. Oy. Şöyle kırıyorum. Oooo. İğrenç ve... köşe çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika ben o zaman bir mi ses silahlarımı <gülüyor> ayarlayayım. Bir Cankan yani. Aa, ayarla kardeş yani. Bugün bu ışığı araştıracağız. Ah. <gülüyor> Hmmmm ne ayarlasam Naniyokayabayidaro Cankan He Iııı ee, Geçitleri ayarlama ben de ayarlayayım Ayarladım Cankan Pek Seni de Seni delikleşik edebileceğim şeyler ayarladım hmm, demek öyle Ah Arkadaşlar ya şu oyundaki silahların kabloyla bağlanma olayını çok seviyorum Baya şey hoş bir görünüm katıyor, direkt çekiyor şey bıraktığımız gibi Ah hmm. favori silahımı sapa Ufaklı hadi gel o zaman Seni bekliyorum lanet olsun Lanet olsun he <gülüyor> Canına okuyacağım haberin yok Telefon numaranı ver telefon Kardeş Kardeş <gülüyor> Arasın. Final Cut bu işimizi kesmek için iyi bir yermiş gibi gözüküyor. O zaman beni ararsın. Oh. Ben senden önce giremem. Giremez. Aa girdi. Neyse. <gülüyor> <Ha. gülüyor> Solda ben. Ha Aa bu şey Gun Game Mod aynı zamanda. Öyle mi? Aynen. yemin ya. Yine bazuka'ya başlamak ne? Vay. Giancan neredesin? Çıksana. Neredesin Canken? Ya kardeş Yes Yes Bazuka gidemeyok ya Kardeş şansına Bir yerlerden seslerini duydum Canka'n O acıttı artık? Kardeş bu yaptığını utanmadın mı hiç? Sen kendimi utan be Bu arada arkadaşlar silahları şöyle elinizden kul cool bir şekilde attığınızda mermisi değişiyor. Ama bizden bir sıkıntı var. Ne gibi? Sen kul cool değilsin. Ne? Vay hadi gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeş. Ya. Yes, yes. Bugün, bugün kıvamındayım Cankal Bu mod iğrenç bir oldu? ben istemedim silahları kullanıyorum şu an hmm. Eğer istersen farklı bir modda daha savaşabilirim seninle hmm. Ama ilk önce bunu Tamam be, elimdeki silah çok di ona da dua et. Ölerdi, göl, öl öl. Kardeşlerim kalkanları toplamışım, her şeyi. Ben. bütün kalkanlar. Ben, ben, benim canım o kadar kalkan olamıyor ki. Neredesin lan? Öyle saklanarak bir şey varamazsın Aaaa! ya Çok adi Öyle. bir silah Kavak kazandım kazandım Saklanma da kazandım ya. Saklanmadım! Seni aramaya çalıştım, aralara klonlar bırakmışsın. <gülüyor> resmen saklandım ya. Resmen saklandı ya, resmen. Kardeş. Savaş dediğin böyle kazıldı. Resmen saklandı ya, resmen saklandı. Saklandı bu saklandı. Ya abi git. Git. <gülüyor> Hop, beş Heh. yıldız derecesinde oynadım oyunu bu arada. Bırak. Bup, bup, bup. Ve bana da bir loot box geldi arkadaşlar bakalım ne gelmiş. Oh güzel, güzel. daha da daha, daha güzel de gelebilirdi. Evet, Bak ya şey. ba bana klonlarla oyun yapmaya çalışmışın, ayak yapmaya çalışmışın utanmadın mı hiç? Hepsi de patlattım öldürücü. Öldürük. Bak ya. <gülüyor> A benim açılmıyor niye açılmıyor burada benim? Çok ilginç. Eh, açıldı. Ee, Cankancım. Tamam mı yoksa başka bir haritada devam mı? Ya yeter daha. sefer ama ben kazanacağım. Çünkü silah kazanma modu olmayacak bu. Ya, Gun Game'de çok iyi olduğumu anladık. Ya, ben... Duel tabii ki de. Hadi bakalım, Hangisi böyle... bu mu? Hadi bakalım. Gerçi için hoç yapıyorum ve ya, Gun dışında. Haydi bakalım. Canını okuyacağım Al oradan bunu Lan patlamadı Gidelim mi? Oh, bu sefer en hızlı ben girdim ah. En hızlı giren kayıt mı ediyordu ne? Gidelim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya dandik bir silah başlangıcı Bırak şuradan Bırak şuradan şey Bırak Ah Adi tepemdeymişsin utanmadın mı bunları yaparken? Hayır abi dandik silahlar her yerde. Meror <gülüyor> bir dakika <gülüyor> Oley oley oley oley oley oley oley <gülüyor> oley girdi ya bir Utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Abi biz ona mı alacaktın? Yaptın hareketten sonra biz utanmadan Minikalı almayacaktım o Abi, Ha ya, yok yok yok Kardeş seni kılıçladım bu her şeye değer Beni heyecana yakaladım. Oo oo oo oo oo oo orası sağ dışı oluyormuş anasını satayım. Oh ya ya hayır 3-1 <gülüyor> olamaz 3-1 Olur Paul gibi olur. Ya! <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> Sersin o <Gülüyor> Ya pisliğe Yandım can doldurum işte ya Zır yanıp duruyo kardeşim Zırıkla oynanmaz bu Nereden buldun lan beni? Yes, yes. Sız, yes! aa alınmaz diyenin kendisi sız alıyor baby. Ezik ezik. Neredesin lan? Ah be! Ah be! Ya, beraberlik olmasın! A ha Ya yeah. Sağlarında Ay ah, yok Çok kaçtın çok kaçtın Pis korkak Korkak Korkaksın Aa bırak ya Bırak ya El hareket yapma lan El hareketi yapma orda mısın? Yapma el hareketi Bir bir valla da bir bir Ya sen benim bıçakla çalışırsın he Ya bir defa yaptım ama Ulan ya <gülüyor> ulan ya ulan ya ulan ya Abi şu toplara vurmayı çok seviyorum Kolaydı Kolay mıydı lan neredeyse kazanıyordum adama bak Adi yalancı. <gülüyor> çok kolay değil daha da kazandım bence Ulan Cankan Beraberlik de güzel ama seni şöyle oyunda bir defa kılıçladım Bırak, Bu <gülüyor> gerçeği kimse değiştiremez Bunu kimse değiştiremeyecek ama... ama. Ya. ya ama ama sonuçta kazandım yaani... Yani o zaman burada bitiriyoruz mu? Aynen. Bugünlük vs'miz burada bitebilir. Bil <gülüyor> ben kazandım. Zaman. Bil sen kazandın. Ancak... Gun Game'de biraz canını okudum. Junkon! <gülüyor> <gülüyor> Gun Game'den çıkar şimdi. <gülüyor> Öldürüm seni. Oooo! <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da birbirine çarpınacağız diye bak. Ah! <gülüyor> Yok, kollu kes ya bu sadece, Jacker senin kolun için tasarlanmış. Neyse <gülüyor> arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkürler. Bizimle. Ve semimizi burada bitirelim. Bitirdim. Bizimle kalın. Biz şey. şarkı istek videolarında görüşürüz. <gülüyor> Cane. <gülüyor> Bay